ekip lideri ve iş geliştirme yöneticisi Serdar Murtu PTC PLM çözümleriyle ilgili sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum Serdar Tekrar merhaba Evet, e, ismim Serdar Mut, informatik e, PLM ekip lideri. E, PLM çözümleri benim gündemimde. Bugün e, takribi 8-9 senedir Türkiye'de PLM sistemleri implement ediyoruz. Yani çok küçük ölçekli e, firmalardan tutun, e, büyük ana sanayi kuruluşları. E, PLM sistemlerinin e, neredeyse tüm komponentlerini implement edebilir. Yetkinliğe sahip bir durumdayız. Ee, informatik açıkçası yani gündemde informatikle ilgili bir tanıtım olmayacak ama çok kısa. Informatik 26 sene aşkın bir süredir Türkiye'de PT'sini temsilciliğini yapan firma. Ee, tek temsilcisi, PTC'nin tüm ürünlerini, e, özellikle işte kat, PLM e, ve dokümantasyon tarafındaki tüm ürünlerini e, satabilir, kurabilir, implemente edebilir, yetkinliğe ve sertifikasyona sahip e, firma. Şimdi e, konumuz özellikle burada misafirlerimiz arasında e, PLM, PTC, PLM çözümünü kullanan e, müşterilerimiz de var. E, tabi PLM'le ilk defa tanışacak olan e, misafirlerimiz de var. Dolayısıyla e, PLM'i biraz daha insanların aşina olduğu sistemler üzerinden pozisyonlamaya çalışan, daha anlaşılır hale getirmeye çalışan, e, Winchill müşterilerimiz için Winchill'deki yeniliklerden bahsediyor olacağız. E, aynı zamanda e, İlk defa PLM kavramıyla tanışan misafirlerimize de hem Winchill'in ile ilgili hem de firmalara sağladığı katma değerler üzerinden bir tanıtım yapmaya çalışacağız. Şimdi ekrana baktığımızda bir tarafta PLM ve bir tarafta ERP olarak görüyoruz. Yani özellikle ERP tarafından işi pozisyonlamayı amaçladım. Birçok kurumun halihazırda bir ERP sistemi olduğunu düşünerek yola çıkıyoruz. İkisinin de e, fonksiyon alanı birbirinden ayrılmış durumda. Yani bazı durumlarda iç içe geçmiş e, kabiliyetler mutlaka olmak durumunda. Yani e, kalite yönetiminin bir, bir ayağı mutlaka ERP tarafında olabiliyor. Ya da üretim süreçlerinin bir ayağı mutlaka ERP tarafında olabiliyor. Ama e, dominant olan kısım burada ERP tarafında gösterdiklerim ve e, PLM tarafına gösterdiklerim ve ERP tarafına gösterdiklerim şeklinde konumlandırılabilir. Yani ben bir ERP uzmanı değilim ama genel kabul kabul görmüş prensipler üzerinden yola çıkacak olursak bir ERP sisteminin firmaya sağladığı katma değer bu noktada genelde sınırlandırılıyor. Yani küçük iş noktası genelde paranın yönetimi, yani finansal bilgilerin, stokların, üretimle ilgili aktivitelerin yönetildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor ama PLM başlı başına e, bambaşka ihtiyaçlara cevap veren bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki örneklerde belki bir şeyler anlatıyordur size. Yani sağdaki örnekte baktığımızda biraz daha kurumun e, istatistiksel verilerinin toplanması, e, finansla ilgili bazı kabiliyetten yönetilmesi noktasında burada da tamamıyla ürüne odaklanan bir yapı görüyoruz. Yani e, ürünle ilgili tüm bilgi ve dokümantasyona tek merkezi bir kaynaktan e, ulaşabilip bunu anlık olarak tüm paydaşlar tarafından paylaşılabilir ve yönetilebilir hale getiriyoruz. Bunu bir laptoptan da erişilebilir hale getiriyoruz. Sadece bir mobil aplikasyondan da erişilebilir hale getiriyoruz. Burada belli başlı, tabii bunun üzerine ekleyebileceğimiz birçok kabiliyet olabilir. Yani buradaki faaliyetlerin birçoğunu da buna aktarabilirsiniz. Ya da tam tersini yapabilirsiniz ama bu hiç ekonomik bir yöntem olmaz. Yani tercih edilen bir yöntem de olmaz. Çünkü İşin aslını orijinalliği korumak mutlaka gerekiyor bir yerde. Baktığımızda gerekselim yönetimi diyoruz. Özellikle ilerleyen slide'larda bundan bahsediyoruz olacağız. Dolayısıyla burada çok detay inmeyeceğim. Konfigürasyon yönetimi artık ürün odaklı çalışan kurumlarda konfigürasyon yönetimi sürecin olmazsa olmaz bir parçası. Yani özellikle firmaların buna özel fonksiyonları yerine getirecek ekipler ayırması, konfigürasyon birimlerinin kurulması son zamanlarda özellikle karşımıza çıkıyor. Tasarım süreçlerinin yönetimi bir kere PLM sistemin dışında yönetilemeyecek bir alan, yani bu CAD sistemlerinin işte mekanik tasarım olsun, elektronik tasarım olsun, software olsun, yani ürünle ilgili ya ürünler artık hep mekatronik olarak düşünebiliriz, yani içinde sadece bir mekanik tasarım bulunmuyor, elektronik tasarım bulunuyor, yazılım bulunuyor, bunların tamamını şöyle bir bom çatısı altında yönetebiliyor olmak sizin olmazsa olmaz bir kriteriniz olmalı. <gülüyor> bu noktada konfigürasyon yönetimi bu işin önemli bir parçasını teşkil ediyor. Proje ve program yönetimi, proje ve program yönetimini çoğunlukla ERP sistemlerinde gerçekleştirebiliyoruz ancak buradaki proje yönetiminin maksadı biraz farklı. Yani proje yönetiminde burada amaç bu ürünle bağlantılı bir proje yönetimi yapabiliyor olmak. Yani sizin proje planınızın bir aktivitesinin bir çıktısı yani deliverable olarak da adlandırabiliriz bir deliverable'ı burada tasarlanmış olan bir ürün olabilir. Dolayısıyla PLM'in bize sağladığı katkı burada ortaya çıkıyor. Ya da işte bu montajı alıp bir proje ortamında paylaşımı açıp hali hazırda release olmuş üretimde olan bir parçaya herhangi bir şekilde müdahale etmeden tüm proje geliştirme çalışmalarınızı rahatlıkla yapabileceğiniz bir ortam oluşturabilir. Dolayısıyla ürün proje ve program yönetimi PLM tarafında ee, özellikle bu açıdan yaklaşılması gereken bir fonksiyon. <gülüyor> Tasarım süreçlerinin yönetimine daha detaylı gideceğiz. Opsiyon varyant yönetimi yani burada yönetebilirsiniz. Problem yok. Zaten birçok insan PLM sistemi kullanmadığı için bunun ERP sistemi de yönetmek durumunda kalıyor ama e, burada tamamıyla manuel yönlendirilen ve yürütülen bir çalışma oluyor. Yani Excel'de yazıyorsun, opsiyonların işte choice dediğimiz seçeneklerin, varyantların hepsini Excel'de tek tek ele girerek oluşturdunuz. Bazılarının Excel yeteneklerini kullanarak makrolarla bir şeyler üretmeye çalıştığı bir yapı. Ama burada öyle değil. Burada tasarlanan bir veri var. Oluşan bir BOM var. Tüm opsiyonlarınızın belki e, tasarlanmış versiyonları var. Dolayısıyla bu oluşturmuş olduğunuz konfigüre edilebilir BOM üzerinden istediğiniz kadar seçim kriterleri oluşturup e, bu seçim kriterlerine dayalı anlık varyantlar üretebilirken aynı anda bunun ket tasarımını da oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani bu size hem tasarımların senkron ilerlemesini hem de çok hızlı bir şekilde ürünün hem mekanik tasarımının hem de bomunun hazır edilebiliyor olmasını sağlıyor. Üretim süreçlerinin yönetimine keza aynı şekilde. Şu anda birçok insan zaten üretim bomunu yerli tarafında yönetiyor ama. Yine işin çıkış tarafı tasarım süreçleri olduğu için tasarımla connect olan yani özellikle dizayn bom dediğimiz arkadaşın CAD ortamında tasarladığı bomla senkronize olan bir üretim bomu ya da servis bomu oluşturabilmek işin kritik noktası. Yani buradaki tasarım güncellendiği zaman e, buradaki üretimle ilgili bomun anlık olarak seni uyarı olması yani tasarımın güncel ancak üretim bomunun da güncellenmesi gerekiyor diye uyaracak bir mekanizmanın çalışıyor olması çok kritik. Zaten bu işin sonrasında mutlaka işin üretim planlama, sipariş ayağının devreye girdiği yerpi noktasında bu bomun elde edilmesi gerekiyor. Orada da işte bu entegrasyon kavramı, entegrasyon yetenekleri ortaya çıkıyor. Yani buradaki bomun şuradaki tasarım süreçlerinin ve üretim süreçlerinin eee bu üretim bomlarının onay süreçlerine bağlı olarak ya da bir değişiklik bildirim sürecinin akabinde e, release sürecine yani release ile tetiklenen bir yapı içerisinde bu bilgilerin anlık olarak ERP tarafına aktarılması da mümkün hale geliyor. Yani bazı örneklerimiz var. Hidromec bunlardan biri. Türkiye'de e, Winchill'ı uzun bir süredir kullanan müşterimiz şu anda üretimle ilgili tüm faaliyetlerini yani üretim bomu yönetimini Winchill'e aktarmış durumda. Servis bomunu da keza yani buradaki üretilen BOM'u bir değişiklik bildirimi oluşturulacaksa yine WinChill'de oluşturup yönetiyorlar. WinChill'deki onay süreçleri tamamlandı, revizyonlar tamamlandı. CAD tasarımları burada revize oldu. Onay sürecinin akabinde burada release olmuş olan yeni ürün ve değişiklik bildirimi kayıtları otomatik olarak ERP tarafına publish oluyor. Tamam, sağ Yani dolayısıyla... Hem tasarım hem üretim süreçlerini connect hale getiriyorsunuz. Tabii bu işin içine bir de IoT girince artık tasarım üretim süreçlerini dijital ortamda connect hale getirmiş oluyorsunuz. Ama bir de gerçek ürünle de connect hale getirmiş oluyorsunuz. Bu da işin IoT ya Yani IoT de artık PLM'in bir önemli bir parçası haline gelmeye başladı. Değişiklik yönetim süreçleri kez aynı şekilde bahsediyor olacağız. Ve kalite yönetim süreçleri bu konuyla ilgili ayrı bir seansımız olacak. Burada Serkan Bey size daha kapsamlı bilgi aktaracak. şimdi buraya baktığımızda bizim, benim çok slaytım yok. Yani özellikle fonksiyonlar üzerinden biraz daha verimliliği anlatabilen bazı videolar oluşturdum. Dolayısıyla o videolar üzerinden ilerleyeceğiz. Zaman kısıtlı olduğu için e, videoları biraz hızlı geçmek zorunda kalabilirim. İlginizi çeken yerler olursa e, arada mutlaka e, benimle e, ya da diğer arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz. Bu konuda daha kapsamlı bilgi ve doküman paylaşabiliriz sizlerle. Arzu ederseniz bu e, videolarda Tabii ki paylaşabiliriz. Burada hem fonksiyonlar hem de Winch'in yeniliklerini bir arada e, gösterdiğim bazı videoları sunuyor olacağım. Dolayısıyla hem Winch, mevcut Winch e, müşterilerimizi Winch e, ile ilgili yeniliklerden haberdar olmuş olacak, hem de Winch'in tam olarak size hangi konularda yardımcı olduğunu görebiliyor olacak. İşin en önemli noktası bir PLM sisteminin olmaz olması. Cat Data Yönetimi yani bir PLM sistemi kullanıyorsanız yani biz tabii ki bu demek değil ki. Yani ürün odaklı çalışmayan kurumlar sadece proses odaklı çalışan, döküman yöneten, iş akışları, onay süreçleri olan bir firma neden PLM sistemi kullanamaz? Kullanabilir tabii ki kullanabilir ama bugüne kadar bizim müşterilerimizin %99'u bir CAD sistemi kullandığı için ve o datayı yönetmekte bir dünya zorluk çektiği için bir PLM sistemi arayışına girmiş ve bir PLM sistemi seçmiş durumda. Dolayısıyla işin çıkış noktası CAD ama bu demek değil ki CAD'e olan illaki bir PLM sistemi almak zorunda. Yani dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. CAD'de de bütünleşik bir mimari yani Multi CAD Data Management dediğimiz senin kullandığın program ayırlıdır. Senin kullandığın program, senin kullandığın program sen sadece mekanik tasarım yapıyorsundur. Diğeri elektronik tasarım yapıyordur. Diğeri software'i geliştiriyordur. Dolayısıyla hepsi de belki bir bomun parçasıdır. Dolayısıyla hepsinin tek bir çatı altında, tek bir bütünleşik sistem içerisinde yönetiliyor olması esas olandır. Yani farklı farklı database'ler kullan, birini lokalle yönet, birini başka bir yerde yönet, onları birbirleriyle bağlamaya çalış gibi zorluklar ortadan kalkmış oluyor. Şimdi MKE Data Yönetimi ile ilgili girdiğimde aslında Vinci'nin diğer fonksiyonlarını da görüyor olacaksınız. Mevcut müşterilerimiz, özellikle Vinci'deki bazı kriterler de buradan görüyor olacak. Bu, bu videoyu aktaramadık yalnız. Herhalde burada çalışacak. Böyle zor oldu ya. Şimdi Winchill'de amaçlanan zaten özellikle PLM'de geliştirilmeleri yani yeni gelişmeleri gördükçe PTC'nin PLM sisteminde amaçladığının daha çok bilgiye nasıl en hızlı ulaşabilirim ve bilgiye ulaşırken arama kriterlerimi ne kadar çok esnek hale getirebilirim. Yani arama yaptığında gördüğünüz gibi birçok opsiyon çıkarıyor ve her değeri farklı olan opsiyonu parametreyi buraya ...seçilebilir ve filtrelenebilir hale getiriyor. Ürüne aynı zamanda... ...görsel olarak... ...şu aşamada erişim sağlıyor. Ürünün üst versiyonlarına... ...yani ürünün kullanıldığı montaj veya montajlara... ...erişimin pratik olarak yapılabildiği... ...ve bunun bir CAD sistemi... ...kullanmadan yapılabildiği bir ortam oluşturuyoruz. Keza aynı şekilde... ...bu parça ya da montajın... ...ilişkili dökümanı, CAD dataları... ...veya onunla ilgili açılmış olan... ...bir değişiklik kaydına da buradan erişmiş oluyoruz. Bir değişiklik kaydının içerisinde onunla ilgili işte ateşler, etkilenen datalar veya süreç içerisindeki durumu ile ilgili tüm bilgileri anlık olarak erişim imkanı sağlıyoruz. Bu ne demek oluyor? Ben hem CAD datası yönetebiliyorum hem dataya hızlı erişebiliyorum. Hem datayla ilgili süreçlerimi bu bom çatış altında, tek bir bom çatış altında yönetilebilir hale getiriyorum. Yani görselleştirme... Ön planda yani bu özellikle CAD sistemi kullanan kullanmayan tüm kullanıcıları ilgilendiren bir durum. Buradaki BOMU siz bir mühendise ihtiyaç duymadan görüntülenebilir ve incelenebilir hale getiriyorsunuz. Ve bunu sadece bir web browser üzerinden ya da bir uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Veya dünyanın herhangi bir yerindeyken anlık olarak bu ürünle ilgili tüm dokumentasyona, boma teknik resmine, CAD'ine, PDF'ine, ilgili kalite dokümanlarına aklınıza gelebilecek işte değişiklik kaydı oluşturulmuş bir problem raporu, hata arıza kaydı oluşturulmuş mu? Ya da bir değişiklik bildirimi oluşturmuş mu? Kim oluşturmuş, ne zaman oluşturmuş, kim ne onay vermiş gibi tüm detayları tek bir çatı altında yönetiyorsunuz. Ne yaptım burada? Anlattım. Ya belki birkaç saniyelik bir videoda hem hızlı arama ve data'ya ulaşım. Yani data'ya ulaşım artık en önemli kriter. Baktığınızda sadece şurada Google'da arama yapar gibi Birkaç kelime yazıp onunla ilgili tüm sonuçları anlık olarak dökebileceğiniz bir yapı oluşturmuş oluyoruz. Ve onu da istediğiniz gibi filtreleyebileceğiniz arama kriterlerini istediğiniz gibi bir alışveriş merkezinde, yani alışveriş sitesinde bir arama yapar gibi filtreleyebileceğiniz bir yapı oluşturuyoruz. Bu neyi kolaylaştırıyor? Bir, arama zamanlarını kısaltıyor. iki ürünün yeniden kullanımını arttırıyor. Yani bir tasarım var. Bu tasarımdan benim haberim yoksa aynı tasarımı oturup tekrar baştan yapıyorum. Belki onun için yeni kalıp yapıyorum tekrar. Bir dünya maliyet oluşturuyorum. Ama ben buna benzer bir ürün ürettiysem daha öncesinde bununla ilgili dataya istediğim parametreleri daraltarak erişilebilir hale getiriyorum. Diyorum ki A, burada böyle bir projede bunu kullanmışım. Neden şimdiki projemde de kullanmayayım diyebiliyorsunuz. Bakın mu burada... Kısmi olarak görüntüleyebiliyorsunuz ve aynı zamanda bu bon üzerinden ölçü almak istediğiniz yerde pratik olarak ölçü alabiliyorsunuz. Yani bununla ilgili çok daha detaylı ölçüler alacağız. Ya da doğrudan uygulamanın içinde yani tasarım yazılımı içerisinde bunu açıp görüntüleyebilme ve üzerinde çalışabilme. işlem bittikten sonra check in check out dediğimiz artık save yerine kullanacağınız komutlarla bunu sisteme gönderebilme imkanı sağlıyorsunuz. Bu sadece PTC'nin çözümü kriyo için geçerli değil. Yani piyasada popüler olarak bilinen kullanılan tüm mekanik tasarım e, programları için geçerli. Yani buna Katya'yı diyebiliriz, buna Solidworks, Inventor, e, AutoCAD, e, NX, e, bunların hepsini sayabiliriz. Dolayısıyla MultiCAD Data Management'a kastımız aslında e, burada mekanik tasarım için özellikle bu. Katya için birçok örneğimiz vardır. Bugün AutoCAD, Tumosan e, sunumları olacak yine Tumosan'dan. E, bunlar da görüyor olacağız. E, tam entegre yazılımın içerisinden erişebileceğiniz ve çekin check checkout'larla artık lokalde herhangi bir yerde data yönetmekten ziyade kontrollü olarak tek merkezi bir kaynaktan tüm revizyonlarınızı kontrol altına alabileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir yapı oluşturuyoruz. Bakın burada bakacak olursak hem BOM'larınızı istediğiniz formatta yönetip dışarı export alabilme hem de bakın burada gördüğünüz gibi elektronik tasarımlarınızı yönetebilme imkanı sağlıyorsunuz. Yani Altium datasını yöneteceksiniz Mentor Graphic mi yoksa Cadence mı? Hem şematiklerinizi hem PCB datanızı kendi ortamında tasarladıktan sonra doğrudan bu ince sistem içerisinde ilgili BOM'un, ilgili komponente altına bağlayıp yönetebileceğiniz ve şu anda gördüğünüz uygulamada alt yuma ya da mentor ihtiyaç duymadan ürünle ilgili tüm detaylara erişebileceğim, etribütlerini görüntüleyebileceğim ya da bir yerden ölçü alabileceğim yapı oluşturmuş oluyorum. Yani bunu mekanik tasarım içinde mümkün hale getiriyorum, elektronik tasarım içinde mümkün hale getiriyorum. Yani baktığınızda tüm katmanlarının, tüm detaylarını burada görüntülenebilir bir hale getirmiş oluyorum. Bu ne kolaylık sağlıyor size? Altium kullanıyorsa kullanıcı onu görüntülemek istiyorsa sadece altium için ayrı bir lisans ya da kullanım maliyeti oluşturmuş. Buna gerek kalmıyor. Çok cüzi bir rakamla temin ettiği Winchill'deki görüntüleme yeteneğini kullanarak bunu rahatlıkla görüntüleyip üzerinde tüm detaylarını mekanik tasarım için de bu şekilde. Yani bir yönetici için neden bir CAD tasarım lisansını meşgul edesiniz? Yani bu kendisi girsin web arayüzünden. ...bunu görüntülenebilir hale getirsin. Değil mi? Şimdi ikinci parametre... ...BOM yönetimi. Yani BOM yönetimine de... ...baktığımızda... ...yani BOM yönetiminde... ...tabii birçok BOM yönetebilirsiniz. Tek seviye, çoklu seviye, batıma... Top, top, ...top down design. Yani bu parametrelerin tamamını yönetebilirsiniz. Ve aynı zamanda... ...bunları yönetirken de entegre yönetirsiniz. Bakın bu konfigüre edilebilir bir BOM'un nasıl yönetildi. Yani opsiyon ve varyantlarınızı görüyorsunuz aslında. Tüm opsiyonlarınızı bu şekilde tanımlıyorsunuz bir opsiyon havuzunda seçeneklerinizi oluşturuyorsunuz. Bu seçeneklerinizi herhangi bir ürün ya da başka ürün grupları içerisinde bir set halinde kullanabiliyorsunuz. Yani aksesuarda benim opsiyonlarım bunlar. İşte drive train'de benim opsiyonlarım bunlar. Bunları burada kendiniz elle tanımlıyorsunuz ve daha sonra gidip bunları parçalara esan ediyorsunuz. Yani fiziksel olarak tanımladığınız parçalara esan ediyorsunuz. Şuraya baktığımızda bir konfigüre edilebilir bomun var. Yani buna çoğu süper bomda diye tabir edebilir. Yani içinde tüm opsiyonlarımı içeren buradaki tüm seçenekler mesela aynı opsiyonları, teker opsiyonları vesaire gibi tüm opsiyonlar içeren ve onların altında farklı montajların olduğu yapılar. Bunları sadece design ediyorum diyorum ki adam tayrda şu opsiyonu seçtiği zaman şu parçaya getirsin. Bundan arasında exclude include yapabiliyorsunuz. Yani tekeri seçtiği zaman şasi de şunu seçsin gibi, şunda şunu otomatik seçmesin ya da pasif hale getirsin gibi. Bakın burada ürünüm var, konfigüre edilebilir bir bom. Bunu konfigüre ediyorum, anında bir variant oluşturuyorum. Yani diyorum ki opsiyonlarımı seçeyim, design opsiyonlarım, aks şu olsun, bom şu olsun, diğeri bu olsun. Sadece artık bir oyun konsolunda oynar gibi bom üretmeye başlıyorsunuz ve bu bom sizin tasarımını yaptığınız ürünle connect oluyor. Yani aslında onun fiziksel bir tasarımı var üreti, şey, tasarlanmış CAD ortamında. Dolayısıyla onun structure'ını da çekiyorsunuz. Hem bomunu oluşturmuş oluyorsunuz hem mekanik tasarımını oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bu tamamıyla tasarımla senkronize ilerleyen bir yapı içerisinde gelişmiş oluyor. Satışla ilgili opsiyonlarınız. Yani bunun içerisindeki çeşitli parametreler ekleyip maliyetine kadar birçok boyutunu hesaplayabilme ve raporlayabilme imkanı sağlamış olursunuz. Bu varyant yönetimi çok önemli. Bakın varsa o seçilen opsiyonlara göre matching varyant içerisinde onu gösteriyor olacaktı. Yani ben daha önce bir varyant oluşturdum. Belki bilmeden gidip aynı varyantı tekrar oluştururum. Sistem buna müsaade etmeyecektir. Seçilen opsiyonlarıma göre istediğim herhangi bir varyantı anlık olarak oluşturabiliyorum. Ve bu varyantların birbirleriyle... Bakın bu konfigüre edilebilir. Yani bu ürünün iki tane varyantı var diyebiliyorum artık ve bu da ilişkili olarak burada yönetiliyor. Diyorum ki bu varyantla diğer varyant arasındaki fark ne? Bunu bir ürünün iki varyantı arasında da yapabilirsiniz. Bir bomun iki versiyon arasında da yapabilirsiniz. Farklı ürünler arasında da yapabilirsiniz. Tüm farklılıkları anlık olarak karşınıza çıkaran bakın mavi ile farklılıkları sadece size gösterdi. Yani bu ürünün nasıl etkin yönetilebildiğinin bir göstergesidir. Yani buradaki tüm değişiklikleri görsel olarak size sunabilecek bir yapısı var. İşin diğer bir noktası üretim süreçlerinin yönetimi. Yani üretim süreçlerine baktığımızda artık iyi bomu oluşturuyoruz bunu düşündük. Yani dedik ki işte dizayn bomumuz hala hazırda CAD tarafında oluşuyor. Ve bu dizayn bomundan bir manufacturing bomu oluşturuyoruz. Bu bununla senkron olmak zorunda. Videolar maalesef süreye... Uyumaya çalıştığımız için biraz benden hızlı gidiyor. Şuraya baktığımızda. bakın, E-bomb dizayndan gelen bombum. Bundan manufacturing bombu oluşturuyorum ve bu bununla senkron çalışıyor. Dizaynda güncelleme olduğu zaman manufacturing anlık aktarabiliyor. Buradan proses planlarımı oluşturuyorum. Yani her operasyonda hangi parçayı kullanacağım, hangi operatörü kullanacağım, hangi fikstörü kullanacağım, hangi iş istasyonunu kullanacağım. Kaynaklarımı belirliyorum. Work instruction'ları dinamik olarak oluşturuyorum. Daha sonra bundaki değişiklik süreçlerini de paralelde takip edebiliyorum. Ve daha sonra bunu herhangi bir ERP ya da başka bir sisteme e, publish edebiliyorum. Yani bu, e, bu closed loop dediğimiz... Yani... PLM sisteminin çıkış noktası, ERP sistemine kadar giden bir kapalı döngü içerisinde bu üretim süreçlerini ve tasarım süreçlerini yönetebilme imkanı buluyorsunuz. Bakın burada bir ürünüm var. Bu bir design Bom. Design bomb, historisinde hem design bombunu hem de manufacturing bombunu görüp takip edebiliyorsunuz. Şöyle bir ekranda solda Design bomb sağda manufacturing bombum olacak şekilde pratik olarak sadece copy paste yaparak bakın bunu seçtiğinde diyorum ki equivalent ilişki kuruyor yani sistem diyor ki design bombun bu parçasının eşleri manufacturing bomb budur. Yani bu ne demek oluyor? Siz Design Bomb'da tasarladınız, numarasını 1, 2, 3, 4 dediniz ama Manufacturing Bomb'da 5, 6, 7, 8 dedi. Onlar tamamen ayrı bir kod sistemi kullanıyor. Ayrı parametreler kullanıyor. Bu Structure'ın bu Structure'la hiç alakası yok. Buradaki 5 parça burada bir tane kit halinde görünüyor gibi. Herkesin Manufacturing Bomb'u farklı. Birisinin altında mutlaka ham madde bağlıyor. Mesela hidromekte hepsinin altında ham madde bağlıyor gibi. Dolayısıyla bunların tasarımla... Bağının da sürekli gözlemlenebilir ve yönetilebilir olması gerekiyor. Yani ben bu manufacturing bombdaki bu parçanın equivalenti, design bomda nerede dediğimde gelip burada burada mıydı, burada mıydı, burada mıydı diye aramak zorunda kalmıyorum. Diyorum ki equivalent partı bombun neresinde ya da tam tersi. Direkt hangi seviyede olursa olsun onu sana çıkarıyor. Bu ciddi bir kolaylık sağlıyor tabii ki. Yani burada sadece bir copy paste yaparak bu design bombu kullanarak, bakın Görüntüden seçtiğini montajda işaretliyor. Dolayısıyla yani çok böyle ilişkiyi koruyarak yönetiyor. <gülüyor> burada proses planlarımız. Bu operasyonda hangi parçayı kullanmış? Bu operasyonda hangi parça kullanmış? Her operasyonu burada simüle edebiliyorsunuz. Bu operasyonda hangi fikstür ve parça kullanmış gibi. Ya da dinamik olarak e, work instruction oluşturabiliyorsun Yani operasyondaki bir arkadaşımız bu work instruction açtığında... Hangi operasyonda hangi parçalar kullanıyor? İlişkili dokümanlar, kaynaklar ya da dinamik olarak Creo View dediğimiz uygulama içerisinde görüntü açıp animasyona kadar varan birçok şeyi burada oluşturup paylaşabiliyorsunuz. Bakın yani bu operasyonda böyle bir montaj yapılacak diyor ve bunun dinamik olarak animasyonu hazırlıyor. Operasyondaki adamın önüne sunuyor. Dolayısıyla yani ciddi kolaylık sağlayan bir şey. Bakın burada bu operasyonda kullanılan şu dokümanlara dikkat ediniz diyor ya da CAD dosyasına. Direkt dökümanı açıyor, görüntülüyor. anlatabilirim Yani üretimle ilgili de tüm süreçleri bu vesileyle kontrol altına almış oluyorsunuz. Şimdi üretim süreçlerinde geçtikten sonra işin görüntüleme ayağı, çok hızlı geçiyorum kusura bakmayın. Yani ilginizi çeken yer olursa ayrıca dediğim gibi. Bakın çok büyük bomları yani çok fazla parça içeren bomları çok hızlı yönetebilirsiniz ve bunu web tabanlı olarak yaparsın. bu. Özellikle kayıt esnasında hiçbir hızlandırma, yavaşlama yapmadım. İnsanların hızını, yükleme hızını görsün diye. Bakın burada log'da ediyor Şu anda gördüğünüz gibi şu ölçekte bir montajı belki 6.000-7.000 parça var. Ne kadar hızlaştığı ve neler sunabildiği bunu CAD datasına, CAD programına ihtiyaç duymadan yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz, Çin'desiniz, Çin'de açıp bu modeli görüntüliyorsunuz. Yani bu modelle ilgili orientasyonlar yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu şurada olsa nasıl olur? Bunun şu kadar açı çevirsem nasıl olur? Bunun şurasını ölçüm acaba kaç santimetre gibi. Yani bunu bir CAD yazılımına ihtiyaç duymadan yapmak büyük kolaylık ve ekstra e, e, para kazancı. Yani lisansa ayrı maliyet ödemeden. Bu ölçekler istediğiniz ağırlık bilgisi, alan bilgisi, bir kutuya koyacağım, kutunun ebatları ne olacak? Bu <gülüyor> yani Parametreler Vincil'de yönetilen tüm parametreleri işte malzemesi, ağırlığı vesaire bunların hepsi ya da ekstra parametreler ERP koduydu vesaire. Yani bir müşterim parçayı ERP koduyla aramak istiyor. Bir müşterim başka bir parametresiyle aramak istiyor. Arama ekranına sadece arama kriterini yazıyor. Burada yaptığınız çalışma insanlara anlık paylaşabiliyorsunuz. Bunu ayrı bir görüntü olarak kaydedebiliyorsunuz. Aynı parçanın bir sayfası altında. Exploit işlemi yapabiliyorsunuz. Yani Burada birçok şeyi size sadece tasarım dışında birçok şeyi aslında imkanı sağlıyor. Interference detection yapıyorsunuz. Yani kontak analiz, interference ya da kontak işte şu milimetreden küçük ya da büyük olan alanları bana göstersin gibi size dinamik olarak rapor üretebilecek. Ne kadarlı bir kesim olmuş, ne kadarlı bir kontür girişimi olmuş gibi ya da bunun full reportunu istediğiniz gibi export edebileceğiniz bir yapı da oluşturmuş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla burada... Ürün size aslında e, tasarım dışında birçok ihtiyacınıza cevap vermiş oluyor. Kesit alıyorsunuz. Çok kritik bir yerde bir kesit alıyorsunuz. Bu montajı gidip kat ya da açmaya kalksanız belki saatlerinizi alacak. Yarım saat en az. Ama MikroView'de ürünün en güncel halini rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ta ki animasyona kadar varan birçok şeyi burada hazırlayıp istediğiniz formatta 4 olarak kaydedip insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Ya da benim üretim operasyon planında gösterdiğim gibi bunu operatörün karşısındaki work instruction'da dinamik olarak hareket edilebilir ve yönetilebilir hale görselenebilir hale getirebiliyorsunuz. Yani şimdi bu animasyonu çalıştırdığında bakın çok basit bir animasyon. Sadece ne işe yaradığını göstermek adına yapılmış bir animasyon. Buraya geleceksin. Bunu dikkat çektim. Bunu çıkaracaksın. Daha sonra bunu çıkaracaksın. Bakın fade in fade outlar, Daha sonra bunu çıkaracaksın gibi. Çok pratik. Belki birkaç saniye içinde oluşturduğum bir video Oluşturabilip operasyon işte bahtla ya da işte üretimdeki arkadaşlarla paylaşabilme imkanını sağlıyorsunuz. En başında izah ettiğim proje yönetimi kısmı, proje yönetimi PLM sisteminin bir parçası, ürün bağlantılı proje yönetiyorsunuz. Yani bu sizin ürettiğiniz ya da üretecek olduğunuz ürünün bağlantısı projesi, bu proje ile ilgili tüm detaylar burada. Baktığınızda bu projeyi görsel olarak daha iyi gözlemlenebilir hale getiriyorsunuz gant çartlarla, tüm detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir aktivitenin detayına gittiğiniz zaman bu aktivitenin durumu, bu aktivitenin varsa bir deli Baktığınızda bakın bu aktivitenin bir teslimatı, bir tasarım datası. Bu tasarım datasını bitirmiş arkadaşımız, bu projenin bu aktivitesine bağlamış. Yani bu ürün bir tarafta proje bir tarafta, ürün ve projenin birbirinden bağımsız ilerlemesini engellemiş oluyor. Microsoft Project ile çift yönlü entegre ...maliyet bilgilerine kadar tüm kaynaklarınızı tanımlayıp yönetebiliyorsunuz. Bakın kaynak tablosunda hangi kaynakların hangi dönemlerde kullanıldığını görebiliyorsunuz. İşte members'lar. Hangi projenin takımına kime eklediyseniz sadece o projeye o kişi o rolin yetkileriyle erişmiş oluyor. Mail entegrasyonu yani yayın süreçleri. Birçok şey hızlı geçiyor diye de Raporlama. Yani burada baktığınızda projenin genel durumu. Hangi aktiviteler yüzde kaç bekliyor? Anında filtrenebilir. Kimlerde hangi aktiviteler yoğun Mesela SEMURT'de en fazla ya da admin'de en fazla. Hangi projede bekleyen aktiviteler? Hangisinin üzerine tıkladığınız zaman onu aşağıda filtreliyor ve onu istediğiniz formatta eksport edebilir hale getiriyor. Yani bunlar ciddi kolaylık sağlayan şeyler. Şimdi iş akışı noktasına baktığımızda iş akışı noktasında hem biraz doküman yönetiminden bahsediyor olacağım. Bakın burada. Winchill 11 yenilikler içerisinde text preview. Baktığınızda kontentte de arama yaptığı için direkt hangi kontentte neresinde olduğunda size gösteren bir arama imkanı sağlıyor. Dediğim gibi bilginin en hızlı erişilebilir hali. Bütün ofis uygulamalarıyla entegre. Yani baktığınızda ofis uygulamanız içerisinde Winchill menüsü sisteme datayı buradan kontrol edip direkt yüklüyorsunuz. Buradan açıyorsunuz, revizyon yapıyorsunuz. Her yeni yaptığınız çalışma yeni bir iterasyon olarak sisteme kaydoluyor. Bunu istediğiniz parçalarla ilişkilendirebiliyorsunuz. İstediğiniz versiyonlar arasında compare yapabiliyorsunuz. Compare resultı size döküyor. Sistem otomatik. Bakın Serdar Murta ekledim. Sadece onu gösterdi gibi. Döküman yönetiminde ciddi kolaylık ve esneklik sağlayan bir yapısı var. Ve bunu istediğiniz bakın direkt bir sistemle connect. Buradan direkt onay açabiliyorsunuz. İnanılmaz esnek iş akışı yönetimi mevcut. İstediğiniz kuruma özel iş akışını tanımlayıp sadece bir döküman için veya bir tasarım süreci ya da bir değişiklik süreci için kullanabilirsiniz. Bakın sadece roller, onaylayan rol kim olacak, reviewer rol kim olacak? Bunlara mail yoluyla bilgilendirmeler gidiyor. Bu içerikler hep Türkçe olabilir. Linklerle de doğrudan sistem erişiyor detaylara. İşte onay durumu, red durumunu belirleyecek. Bunlar hep Türkçe olabilir. Promote edilen dosyayı görüntüleyebiliyor. Bakıyor değerlendiriyor okey diyor. Bunu bir mobil aplikasyondan da yapabiliyor. Yani burada webten de yapabiliyor ama bir mobil aplikasyondan da yapabiliyor. Bakın buraya gelip onay verecek. Okey uygundur deyip onay veriyor. Bu onay verdiği zaman diğer kullanıcıya, review edecek kullanıcı da taskına baktığı zaman kim onayladı, ne zaman onayladı, ne yorum yaptı. Bunun tarihini burada artık kayıt altına almış oluyor. Dolayısıyla yayın mailleri, işte yayınlar sürekli kontrol halinde. Otomatik release edildi. Bakın onay süreci bitti. Dolayısıyla life cycle'ın kontrolü de bu anlamda önemli. Release olduğunda yetkileri kısıtlıyorsunuz. Inwork olduğu anda açıyorsunuz. Releaseken yeni bir tasarımda güncelleme olduğu zaman yeni bir revizyon oluştursun diyorsunuz. Onu değişiklik talebi oluşturmaya zorluyorsunuz gibi. Dolayısıyla o değişiklik kayd altına alınmış oluyor. Daha sonra değişikliklerin istatistiklerini tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte son 3 ayda kaç değişiklik talebi açılmış? Kaçı kapanmış, ortalama kaç günde bir değişiklik talebi açılmış ya da ortalama kaç günde bir problem raporu açılmış kapatılmış gibi. Bu tür istatistiksel birçok kurumun bu personel KPI değerlerini hesaplaması açısından ciddi efor harcayıp bulmaya çalıştığı şeyleri aslında siz burada yapabiliyorsunuz. Şimdi Vincil 11'e hızlıca çok biraz vaktinizi yiyorum herhalde. Çok hızlıca burayı da geçeceğim. Vincil 11'deki yenilikler. Özellikle öne çıkan yenilikler, daha akıllı olması, bu IoT'nin bir parçası aslında, ee, onu detayını verdim. Complete bir PLM sistem olması zaten Winchell'in başından beri en önemli yeteneklerinden birisi. Tek bir bom çatısı altında, ürünle ilgili tüm verilerin yönetilebiliyor olması, mekanik tasarım, elektronik tasarım, yazılım, herhangi bir şey, dokümantasyon, Esnek olması, özellikle lisanslama konusunda esnekliklerinden bahsediyoruz. Bir de connected olması, bu da IoT'nin bir parçası. Bu IoT'de de PLM sistemindeki bir verinin sahadaki bir ürünle, gerçek bir ürüne nasıl bağlantılı olarak çalışılıp yönetildiğini birer göstergesi. Akıllı olması bu ThingWorks dediğimiz işte uygulamanın PTC bünyesine katılmasıyla geliştirilen bir yapı. Baktığımızda PTC Navigate diye rol bazlı bir uygulama geliştirdi PTC. Bunun amacı sadece kişinin rolüne odaklanan fonksiyonları içeren uygulamalar geliştirmek. Şu anda sadece view and print amaçlı uygulamalar var. Ama bu geliştirilecek, otör amaçlı uygulamalar da gelecek. Mesela sadece teknik resim görüntülüyor arkadaş. Sadece montaj görüntülüyor. Sadece bom görüntülüyor. Sadece parça listesi görüntülüyor gibi. Anlatabildim Yani sadece bu rollere özel kişiler için hazırlanmış. Dolayısıyla bu oranda lisans maliyetleri çok ciddi oranda düşürülmüş uygulamalar kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Bunun diğer bir faydası da sadece winch ile bağlanıp bilgi erişmiyor. Farklı sistemlerin, kurumun diğer sistemlerinden bilgileri çekip buradaki ürünün e, datası ile ilişkilendirebiliyor. Yani MTV'nin de söylediği gibi ilk sunumda parça bilgilerinin görüntüsünü vesaire minçiller çekiyorken işte SAP'den de stok veya maliyetle ilgili bilgilerinde o parçanın satırını e, getiriyor olabilir. Şimdi buradaki uygulamaya baktığımızda hızlıca... Kişinin rolü neyse sadece o role özel öyle uygulamalar. Mesela sadece teknik resim mi görüntülecek? Buraya basit bir ekranda search ediyor. Search ettikten sonra ürünle ilgili dataları döküyor. istediğini teknik resmini görüntülüyor. Atabildim? Yani sadece amacı buysa arkadaşım çok ideal bir çözüm ve maliyet açısından çok uygun bir çözüm. BOM listesi görüntüleyecek. Böyle bir dinamik bir görüntü ortamında bunu görüntüleyebiliyor olacak vesaire. Ve bir de... Baktım yeterli değil. Yani buradaki diğer konularla ilgilenecek olan arkadaşlar olursa e, aynı zamanda onlarla da görüşelim. Ben hemen şunu Connected quality bahsedeyim. Bu da. Evet. Evet. Bakın burada bir ürün var. Bu dijital PLM ortamında yönetilen bir ürün. Bu aynı zamanda ThinkWorks yeteneklerini kullanarak sahadaki bir araca bağlantı yapabiliyor. Sahadaki araçla ilgili tüm verileri çekebiliyor. Hata kayıtlarını çekebiliyor. Dolayısıyla bu PLM sistemiyle connect olmuş bir yapı oluşturabiliyorsunuz. Hata raporlarını alıyorsunuz. Hangi araçta araç bazındaki hata durumları vesaire gibi. Bunlar araçlar üzerindeki çeşitli sensörler yardımıyla PLM ortamındaki bir dataya aktarılmış olan veriler. E, IoT teknolojisi bir gün geçtikçe daha da gelişerek e, ilerliyor. PTC tarafında özellikle bu PLM çözümleri üzerine entegrasyonu çok yoğunlaşılmış durumda. E, bunları ciddi yönetme imkanı sağlıyorsunuz. Esneklik kısmına geldiğimizde de şu anki yeni e, şeyde, e, İncil'in yeni lisanslama modellerinde birçok opsiyon sunuyor size. Eskiden perpetual lisans vardı yani alıyorsunuz senelik bakımını yenliyorsunuz ama ürün sizin oluyor. E, eski versiyonlarla devam edebiliyorsunuz. Şimdi lisans kiralama opsiyonu çıktı. Subscription dediğimiz senelik ya da birkaç senelik kiralayabiliyorsunuz. Ürünün süresi, kiralama süresi dolduğunda anda ürünün kullanımı duruyor. Dolayısıyla kiralamayı sürekli yenilemek gerekiyor. Ama bu ne avantaj sağlıyor size? İlk yatırım maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor. Çünkü doğrudan perpetual lisansı alıp daha yüklü e, e, oranda e, maliyeti olduğu için e, lisans kiralama opsiyonlarının fiyatları buna nazaran çok düşük olduğu için ilk yatırım maliyetlerini ciddi oranda düşürebiliyorsunuz. Bulut çözümler yine PTC'nin merkezindeki e, bulut sistemi üzerinde siz bir server alanı temin edip tüm konfigürasyonlarınız vesaire onları kendi ekibiniz ya da işte kimse onun tarafından yapabildiğiniz bir yapı oluşturabiliyorsunuz. Bu da ciddi oranda hem güvenlik açısından size bir katma ders alıyor, hem de IT maliyetlerini azaltma açısından. Bir de saas dediğimiz software service burada da ürünün güncelliği ya da sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrolü PTC'nin uzmanlarının denetiminde oluyor. PTC yeni bir güncelleme geldiği zaman size sormadan bunu en güncel versiyona güvenli bir şekilde update ediyor. Bu da tabi subscription options ile kullanılan daha çok ee, bulut çözümler, saas çözümlerde yine ee, subscription options'ı birer parçası yani rutin belli miktarlar ödeyerek bu sistemle